Merhaba arkadaşlar, Gezegenler serimizin ilk videosuyla ikinci oynatma listesine geçiş yapmıştık. Gezegenlerin gruplarını ve kısaca üzerimizdeki etkilerini öğrenmiştik. Bundan sonra artık gezegenlerin evlerdeki ve burçlardaki konumlarına geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla bu videomuzda güneşin evlerdeki konumlarını öğreniyor olacağız. Güneş burcumuzun ne ifade ettiğini astrolojide burçlar birinci ve ikinci bölüm konulu videolarımızdan izleyebilirsiniz. Bu oynatma listesine açıklama kısmına eklediğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca harita pratiği yaparken sizlere yardımcı olacağı için bu videoları not alarak izlemenizi Ediyoruz. Şimdi birinci ışık kaynağımız olan güneşle konuya giriş yapalım ve güneşin evlerdeki konumlarını inceleyelim. Güneş sistemimizin ana merkezini oluşturur ve bütün gezegenler güneşin belli bir çekim kuvvetiyle etrafında dolaşır. Sistemde iki tane ışık kaynağı vardır ve aslında bizim uydumuz olan ay, güneşle birlikte ikinci ışık kaynağı olarak geçmektedir. Ayla ilgili geniş bilgiye ilerleyen konularda ışıklar Ay videosundan ulaşabilirsiniz. Güneşin simgesi bir yuvarlığın içinde nokta şeklindedir ve bu yuvarlığın içindeki nokta güneşi, Yuvarlak daire ise güneş sistemini anlatmaktadır. Güneşin bir gezegen olarak bizi nasıl etkilediğini açıklama kısmındaki linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim ve haritalarımızdaki güneşin evlerde hangi konuları hayatımızda öne çıkardığına bakalım. Güneşi birinci evde olanlar dominant, gururlu, ben duygusu ön planda olan kişilerdir. Oldukça cömert ve koruyucudurlar. Çok güçlü bir iradeye ve yapıya sahip oldukları için liderlik arzuları çok gelişmiştir. Atılgan, hayat dolu, fazla çaba göstermeden varlık elde edebilen kişilerdir. Fakat bazen ego problemleri ve ego çatışması yaşayabilirler. Ayrıca güneşi birinci evde olan kişilerin tanınabilir ve ünlü olma potansiyelleri vardır. İkinci evde güneşi olan kişiler kendilerine çok güvenir ve değer verirler. Burası maddi güçle alakalıdır ve kişilerin kazançlarında erkeklerin önemli rol oynayacağını söyleyebiliriz. Ve diğer taraftan kazanç elde etme konusunda kendileri de başarılı olurlar. Kazandıklarını fazla harcama eğiliminde olurlar. Güneş'i üçüncü evde olan kişilerin konusu iletişimle alakalıdır. Öğrenmeye meraklı, zeki bir mizaca sahip olurlar. Ayrıca yazım yetenekleri de vardır. Birçok öğretmen ve gazetecinin Güneş'i üçüncü evdedir. Bu kişiler iletişim kurarken birçok konuda kendilerini haklı görürler. Güneş'i üçüncü evde olan çoğu kişinin araba merakı vardır ve kısa yolculuklar yapmaya alışık insanlardır. Güneş dördüncü evdeyken aile ve yuva konuları kişiler için çok önemli hale gelir. Özellikle baba yardımıyla bir varlık sahibi olan kişilerdir. Ve bu kişiler aile içerisinde hem anne hem de baba olurlar ve kendilerine karışılsın hiç istemezler. Çok sosyal olsalar da rahat ettikleri yer yine kendi evleridir. Güneş'i dördüncü evde olan kişiler kolay kolay hiçbir şeyi unutmazlar. Bu yerleşim kişilerin mal, mülk ve taşınmaz mala sahip olacağını gösterir ve çoğu mimar ve mühendisin Güneş'i dördüncü evindedir. Güneş'i beşinci evde olanların ön plana çıkan konuları aşk, keyif ve çocuklarıdır. Özellikle bu yerleşime sahip olan kişilerin çocuklarıyla övüneceklerini, çocuklarının alkış alacağını ve belli bir üne sahip olacaklarını söyleyebiliriz. Bu kişiler şans oyunları ve borsa gibi konularda genellikle şanslı kişilerdir. Yaratıcı ve sanatsal becerileri olan lider ruhlu, sahnede ve ön planda olma istekleri çok olan insanlardır. Altıncı evde güneş rahat olmadığı bir yerdedir. Bu yüzden kişileri sağlıkla ilgili biraz zorlayıp ve sürekli başkalarına hizmet durumlarını getirebilir. Bu kişilere şifacılık yetenekleri olabilir. Bu yüzden kişilere şifa verme özelliklerini kullanmaları tavsiye edilir. 6. evinde güneşi olan kişiler çalışkan ve pratik insanlardır. Bu yüzden bütün enerjilerini işe verebilirler. Buradaki kişilerin hayatında dernekler, kamu hizmetleri ve karşılıksız hizmet etmek vardır. Güneş'i 7. evde olan kişiler için partner, eş, evlilik ve ortaklıklar gündeme gelecektir. Bu kişilerin sosyal seviyesinin daha üzerinde bir eş potansiyeli vardır ve babaya benzeyen bir eş seçebilirler. Kişilerin partnerleri onlara yol gösteren biri olurken önlerini kapatan biri de olabilir. Ne olursa olsun kişilerin kendilerini bulmaları eşleri sayesinde olacaktır. Güneş'i 7. evde olan kişiler ortak işlerde çalışabilir ya da çok iyi bir danışman olabilirler. 8. ev dönüşüm ve krizler evi olduğu için güneş burada iyi bir konumda değildir. Kişiler öyle şeyler yapar ve öyle şeyler geride bırakırlar ki ölümlerinden sonra bile anılırlar. Kişilerin hayatında cinsellik, vergi, miras ve nafaka konuları gündeme gelecektir. Bu yüzden 8. ev güneşin hangi açıları aldığına iyi bakmak ve değerlendirmek gerekir. Güneş 8. evde olduğunda Güzel şeylerle de dönüşme söz konusu olacaktır. Ve yine açılara bağlı olarak kişiler eşlerinin parasını yönetebilir ve onların parasından fayda sağlayabilirler. 9. evde güneşi olan kişiler için din, felsefe gibi konular çok ön planda olacaktır ve kişilerin hayatında yurt dışı uzak yolculuklar ve yabancı diller ön planda olacaktır. Bu kişilerin genel olarak başarılı bir üniversite hayatı olur ve eğer burası zorlu açılar almadıysa Güneş 9. evde iyi bir konumda yerleşmiştir. Kişiye geniş bir bakış açısı ve inanılmaz bir sezgi gücü verecektir. Ve 9. evinde Güneş olan kişiler saygın biri olabilmek için daha fazla bilgi almaları gerektiğine inanırlar ve bazen bu kişiler düşünceleri ve inançları konusunda fanatik davranışlar geliştirebilirler. Güneş'i 10. evde yerleşen kişilerin statüsü, kariyeri ve mesleği ön plana çıkacaktır. Bu yerleşim iyi açılar da kişilerin her türlü başarılı olabileceğini gösterir. Ayrıca kişinin hayatında annesi ya da etkili bir kadın tarafından korunacağını anlatır. Güneş'i 10. evde olan kişiler çok çalışkan ve odaklı insanlardır. Dolayısıyla eğitim hayatları yarım kalmış olsa bile statülerini elde etmek, belli bir üne kavuşmak ve saygın biri olmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklardır. Bu yerleşim iyi açılar altındaysa kişiye tanınma ve ün fırsatı da verecektir. Güneş 11. evde sosyal gruplarla alakalıdır ve bu yerleşime sahip kişilerin hayatında, kariyer hayatlarında yardımcı olacak arkadaşlar gelir. Ayrıca kişiler için arkadaşlık ve dostluk son derece önemlidir. Genel anlamda açık fikirli ve ileri görüşlü kişiler olurlar. Ve hayatlarının bir döneminde yardım derneklerinde, gruplarda ve organizasyonlarda olma fırsatları gelecektir. Son olarak bu kişilere hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmemeleri tavsiye edilir. Çünkü Güneş 11. evde kişileri hayallerine odaklanırlarsa isteklerine sahip olma fırsatı sunacaktır. Güneşi 12. evde olan kişiler kalabalıklar içerisinde olsalar bile kendilerini yalnız hissederler ve içlerine kapanık davranabilirler. Burada bilinçaltı konuları gündemde olacaktır. Dolayısıyla kişiler zaman zaman depresyona yatkınlık gösterebilirler. Güneşi 12. evde olan kişilerin sebepsiz bir içsel sıkıntıları vardır ve çoğunlukla baba imajı zayıftır. Belki de erken yaşta babalarını kaybeden kişiler olabilirler. Bu kişiler fark edilmek isterler fakat kendilerini göstermek için biraz itilme ihtiyaçları vardır. Birçok yönetmen, cerrah, hapishane ve hastanelerde çalışan kişilerin güneşi 12. evdedir. Evet, sizlerin haritalarında güneş kaçıncı evinizde? Bunu öğrenmek istiyor ve nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız lütfen bize yazın ve size dönüş yapalım. Artık konularımız gezegenlerle daha eğlenceli olmaya başladı. Siz ne dersiniz? Ve haritalarınızdaki diğer gezegenlerle ilgili detayları öğrenebilmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerin devamı için beğeni ve yorum yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Diğer eğitimlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.